Sor. Gidişimin sonu kalbimin sonunda kötü bir yol Beni kalbine sar, kalbin kalbime zor geliyorsa bu sor Gidişimin sonu kalbini sonunda kötü bir yol Beni kalbine sar, kalbin kalbime zor geliyorsa bu sor Gidişimin sonu kalbinin sonunda kötü Hayatı bellerindeki tek bir kör nokta Kalbinin içindeki anahtarın sahibi Olmak için canımı veririm benim için canını verir misin? Söyle, tabii ki vermezsin Güvendiğim tek insan, yüreğimin tek sahibi Rüyalarıma giren tek kadın, seni gördüğüm Aldın. Benim için yürüdün bu yolda başkasını seçtin ve bittin Hayallerimi kimsesiz bırakıp gittin mutlu musun? Sana güvenli duygularımı çaldım, sevdim oynadım Şimdi susma cevap ver Neyim ben kalbine yaramı hüsnü anlı Kimim giremeyen adam mı? İçimdeki duyguların katili olan sen Şimdi git, bir daha dönme Beni kalbine sar kalbine